Hepinize merhaba arkadaşlar GTA 5 oynuyoruz Buradaki arkadaşlarımızla Merhaba arkadaşlar 6 kişiyiz lan salamalıyız Arkadaşlar go Mervan'a saldırın Enes'e saldırın Saldırmamdan korktuğu için duvara çarptı ya Yoldan çıkardı hız alamadım ya Pislik mi abi Aha bir düştü lıbı düştü Arkadaşlar thanks for his gap Aaa pis gibi geçtik İzlinin boş Allah Allah çok güzel kaza yaptırdım çekin Muhammed Mervan durar mısın? Bir gün sen söylüyorum beğer Mervan arkandayım Mervan yapıştım Mervan Rez, Rez al kardeşim izlinin Rez kardeşim Rez Rez Mervan Rez, kim? Rez Turuncu arabanı kim? Lan GTA'nın radyosundan haber edin dinliyorum ya ben Nasıl ben bir saçma olun mısın? Ne <gülüyor> bileyim <Demeceğim> oğlum GTA <gülüyor> radyosunda haber ne arıyor? Bana mı GTA'daki haberler? Rostal Tost'ta polis öldürdüğünden bana ne olur Sanki iki şey, yarı döndük bu yarış garip Ben anlamadım ya Bu yarış şey çok yarı yarı yarı yarı yarı güzel Aynı yerde dönmüyorsun Farklı yerde dönüyorsun Aa Aaaa Aaaa Hayır Fazlayı mı oğlum yarış Saçlıcı Evet, evet, evet, evet, Ama Kanka sen checkpoint'leri aldın emin misin? Evet, evet, ha tamam. çünkü uçurdum beyler. Valens geç. Kanka zaten yanlış evet. yoldasın. Yanlış yola girmişsin beyler. Yanlış yoldan almamışım. Ben almamışım hiçbir bir almamışım. Ben ben aynı yerde 5 tur attım. <gülüyor> abi ben bir yere üç kere döndüm ya mal gibi IQ'm <gülüyor> <küm> düştü <gülüyor> Ya Batur Aykı ay, düştü arkadaşlar beni bekleyin Kim var önümde Ben Ya, ya Lufit'le yerdim arkadaşlar frene basar mısınız? Ya bırak kapıyı o nasıl kendin <gülüyor> <yandı? gülüyor> yerdim de onu Ihhhhhh Lufit'le Otur ay bekleyelim ben en baştan başladım, başladım Arkadaşlar bakın Lufit'le gidiyorum Olum üzüldüm beklerim boşver. Ya bak mamin gerçekten değdetme ya. Salak salaş konuşma ya. Arkadaşlar üzüldüyseniz bekleyin lütfen. Bakın yeni alt yola uştum lanet olsun. 3 dik görüşeriz veter. yarışamıyorum Leyla. Arkadaşlar. Haklattım. Ben de kardeşim. adamdır, postre adamdır. Dişti beklemiyordu adamdır. bekledim. Lan beklemeyin lan beklemeyin lan. Oğlum bak arkamda <gülüyor> ben bekledim. <gülüyor> Aa <gülüyor> Batuhan da Lüpıt'ın arkasında. Helal be <gülüyor> Botray. Ya Baturay kardeşim. Gel, gel, gel şimdi ya şimdi Luffy'de öldürelim. Ne abi? benim araba çıkmıyor ben. ya. Neyse geç ondan. Gel buraya gel. Ha. gel Beni no ge <gülüyor> <Beni> <gülüyor> geçmiş. Oha <gülüyor> Botray alt la attı. Botray. <gülüyor> Ben de <gülüyor> <atıra>. <gülüyor> Benle uğraşıyordu kendisiyle. Ula, Lufit'in gazabına uğradı. Ula, bile batıya düşürdü mü? Gelirim. Gaza, gazaplandınız. Bile de oğlum. Oha, <gülüyor> <bakı gülüyor> <o>, Enes, cember <gülüyor> koydu. Artık ben de cümlemin sonuna landınız ekliyorum. Çünkü popülariteyi takip etmek çok güzel çok ve komik. Şey Muhammed Kraldi. Espriden Kraldi. ne anlarsın Kraldi. sen? Komik tabii Muhammed. O zaman Enes evet. Baturlandınız Hayır, zaten konuk tuturlandınız. Hadi paye videosuna yazdım. Landınız. Mervanlandınız ehehehe Eeeeyyyy ben <lufitlenim>, Lufitle <gülüyor> beni Kotren nasıl Lufit'in ölmüyor işte. musun? Anlamadım ki Ya bak asd yazıyo Ahahahah Uuuu Bas kardeşim bas <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ah ya Lufit seni izliyordum Beni Allah beni Ben yalnız yalan Lufit'i izliyorum <gülüyor> diye kaza yaptım beyler ya Bana gözüküyor sana gözükmüyor Hep Lufit'in suçu Potray lavales niye arkamızda? Ben ilk checkpoint'i alamadım Nasıl ben alamazsın Ben de bu ekibin altında düştüğümde checkpoint ilk, ilk check nasıl alamazsın? Söyle ben bana, hele bir söyle. Üç selam, merhaba selam. On bakıyor birinci diyoruz, bir koydum öyle. Ya Merve bir bi bekle 2 saniye 2 saniyeni alacağım 2 saniyede Ben yarışın başında ne dedim abi Ezgin dedim değil mi Ya Merve ağzına sıçtım Merve bekle bekle <gülüyor> geliyorum tamam. evet, <gülüyor> ya <yandım>. ağzına sıçtım lan Baamı der <gülüyor> benim geçersen sağlam atarım Geç ya Merve bana ağzına sıçtım Merve Kusura bakma çok fazla hava attım ego ego bunu tamamız Bu ağzına e sıçtın lan Daha yarışın başından Ezgin dedim oğlum bittiniz lan Ezgini bitti, göster ya be lan son yapıyoruz Bay ego hay bay seressiz Küçük tane hançer kurt kaldık Şimdi konuşalım. Hay 2 tur 2 tur 2 tur. 2 tur 2 tur. Aa Mervan burada beyler. Aa Mervan Küçük Mervan. Yorıya koy İsmail'le koy be Mervan cici beyler. Benim önde bekleyeyim de gör. Vur vur vur <gülüyor> Mervan'ın kalçalarına vurun. Mervan'ın kalçalarına vurun. Enes birinci olacak yapmayın Aaaa birinci olcam Eheheee Bir, iki, üçüncü. Eski, ya, bir iki, ya üçüncü Ya oğlum salsana beni şimdi Lütfen <gülüyor> bak Mervan geliyor bak şapçık Mervan geliyor Hayır He, ben, ben daha yasak başına hızlı güldüm oğlum Gerizekalı MAHMET Eee ulan Muhammed Ehehe otobüse girdi Ehehehe Mervan geliyor vur Mervan'a vur Mervan'a vur VUR BANA <gülüyor> <Burana>. Vur <Vurmayacağım>. ona <gülüyor> <gülüyor> Vur Mervana vur vur <gülüyor> <gülüyor> Muhammet ona vur Muhammed, egoist o Enes önlerini geç kanka bak neden <gülüyor> Muhammet neden bak senizden Merhaba Merva geçti Kanka, kanka ona, ona da vurcam uzun mu Hadi Mervan go Muhammet go Vur bana <gülüyor> Ya önümden çekil Sen ben sana dokunmaycam bak kanka. yoldan tamam. çıktı beyler Merva Çok kötüyüm çocuk kötü artık Her zaman Selam Merve. Oooo. Teşekkür İnsan Kurtarmaya oh, çalışıyor oh, oh. Küçük Merve. Ne? Arkamdayım küçük Merve. Merve. Merve. <gülüyor> merve. <gülüyor> merve çok az kaldı. En azından bir kızdan yap. Selam Merve. Arkamdayım Selam. Fok yanlış oldu. Tamam, tamam, tamam. <gülüyor> Vuramadı. da. Mervan fetişiremeyeceksin. Mervan düşür, <gülüyor> mervan düşür Lufit. Lufit mervan düşür. Hayır kanka biz kardeş kardeş gidiyoruz. Değil mi mervan? Ben boostu alamadım. Lufit çarp onu Lufit. Kanka malo boş ver devam et. <gülüyor> <olay. gülüyor> AHA SALAK DİŞTI! <gülüyor> <gülüyor> devam et, devam <gülüyor> et. Arkadaşlar, yavaş spin attık. Kici. O lan ya kendi Yalan söyle. Bana şöyle. vurdu oğlum, Bak, bana vurdu. Bana <gülüyor> vurdu. Mervan tag life var. yaptım ona. O bana. nasıl tag life penis ya? Ya frene bastım. frene bastığım için arabanın gücü yetmedi, spin attım Ya evet. <gülüyor> Allah. küçük Mervan. Lan ilk yarış 10 dakika sürdü. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir yarış? Aa, uzun bak, video şeyler, uzun, uzun, uzun, evet. <gülüyor> like? uzun, uzun video için kaç bin like, uzun video için like'lar parmak baş parmağı bu yukarı doğru işarette, uzun video için, yani Vurma. like oluyor da. Ben nefes alayım ya? Hangi <gülüyor> uzun yok? Biraz mu? önce like'ın tanımını yaptım. Kimse fark etmiyordu. Ben fark ettim istemem. Düzünüz mü? Düzünüz mü? Ya botunuz mu? Düzünüz mü? Az önce eskiler. Ne yapıyorsun oğlum? Adamım ama nasıl? Attım, Bana yaptım. kimse yetişemez. Ah! Oha. ah Ucundayım, ucundayım. Aa ah, baya geçmişim ha. Ah. Za. <gülüyor> hayır, hayır. hayır ananı tikitin. Hadi Beyler yetişin ya. Tek başıma, yar <gülüyor> tek başıma yarışmak çok sıkıcı ama siz yetişemeyince falan kötü hissediyorum ben kendimi. Oğlum Batıray az önce düşmek üzereyken ananın tikitin. <gülüyor> Allah Allah. Ana <gülüyor> ana Ananım tikinmemen Batıray. Ana ananı ananı tikeyim dedim. Ha Oha. bir şey, pis Oha. küfürler. Henüzden küfretmemiş küfür Beyler. İyi, gene iyiyiz. <gülüyor> Kim Aynen motoru helal olsun lan. Canlı <gülüyor> yayında kendim. havaya küfür etme dedim, havanın amına küfür dedi. Hadi <gülüyor> ya Merhaba. Hey, <gülüyor> sakallarım çok uzadı. Sakallarım hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Kanka <gülüyor> çok. <gülüyor> erkeksi gösteriyor <gülüyor> çok mu beni? <gülüyor> erkeksi oldun mu daha fazla? <gülüyor> <gülüyor> Bana <gülüyor> erkeksi değil. Erkekseniz, erkeksilendirin. En az 15 saniye daha fazla dayanırsın kan. Muhammed'in iki katı Bener <gülüyor> neredesiniz? <gülüyor> Oğlum fena far koydum Mervan Hani kazanıyordun bunu Baturay'da ya Baturay ben aşağı ya batur, Ya Mervan batur, ya e, Ezvinde hani Mervan Bir de güvendim sana Ezvini oh, alırsın falan <gülüyor> diye Hem Mervan he he he Enes geç gayesini sevindim <gülüyor> Orada nasıl öyle durdu Baturay <gülüyor> Vuuu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi Efsane hareketler Geçen tur, geçen tur geçen tur Mervan'ın üstüne uçmuştum buradan. Bu tur ta Hayat neler sunuyor bize. En Ensi inşallah hızlı yetmesin E Mervan ben senin gibi bir küçük bir bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim onu neden daha sürmüyor? Aa. <gülüyor> Olsun. Ben değilim o beyler. Beylerin önemli olan bu gibi işleri. Ya Merve'n neden bahsediyorsun ya? <gülüyor> Allah'ım ya lan! Allah'ım pis. Allah pis bacak boyundan bensin. mı bahsediyor beyler? Eğer bacağınız uzun olursa yüksek sıçarsınız. Evet. Eğer... Ya <gülüyor> kısı olursa tıklayamazsınız. Merve. <gülüyor> Selam Merve. Allah eğer kısa ve hızlı olursa <gülüyor> hızlı koşarsınız. Yani <gülüyor> önemli <gülüyor> olan şey. <işleri. gülüyor> Ya Bacaklar eyvallah, çok kıllı, ba oldum. kıllı bacaklarda inli bacaklardı geçmiyorum şahane. Ben neden bahsediyorum? Hoşelim bacak Muhammed, ben birinciyim. Ya Valiç bir dakika bak ciddi oturup konuşabilir miyiz? Oğlum hız yetmiyor, yetmiyor dur bir dakika hız yetmiyor. Aha, aha. Oğlum hızım yetmiyor. <gülüyor> Ana gene etmedi, gene etmedi. Ne oğlum? <gülüyor> yarışın az izini verdim arkadaşlar. <gülüyor> ne oldu? Muhammed beni geçersen sen birinci oldun. Haksız bir geçiş yapacaksın Muhammed. E kendine, kendine yedirebilecek misin Muhammed? Ben de yedirebilirim ama sen de. Ya ne arkadaşım. yapıyorsun abi Maus'la? Ne Sus, yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha Muhammed ha. Ba sen bana sen sal, bana An sal. Mermiden plezitmemizi yapmayalım. Ya biz Muhammed senin gibi mi lan? Muhammed de, adamdır. Enes benim iyi arkadaşım olduğu için birinci almasta izin vermeyeceğim dedim. İşte adamsın lan sen. Muhammed <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dizinme oğlum ya, bitir ya. Bak bak bak egoist konuşuyor kardeşim egoist Mervan şeyi çok fazla ezbin dedim. Gel gel yani. bitir. Egoist ya Muhammed. Muhammed bitir üçüncü olsun Muhammed. Salak. Seksi erkeklerin seksi bıyıkları olur. <gülüyor> ve bende var var. Niye bu ortası boş? İnşallah skoru dengesle bozulmaz aracı. Şu i̇ki arkadaşız ekibimiz. Bir tane. Aa Mervan yapamayacak Merman, salak Mervan. Mervan ne? O s s s s s s s s s s Mervaan! Hadi git <gülüyor> hadi ya Hadi Mervaan! Hadi Mervaan! Vurun Mervana vurun! Mervana vurun! Vur Mervana! Vur Ali Lüfit çarptı Lüfit Mervana çarpıyor! Aha! Aha! Ah! Deniz bir şey geliyor! Aha! Aa, Veyler. Veyler. Aha! Aha! Aha! Aha! Ulan herkese çarptım! Ya! Beyler! Beyler! bir şeyler oluyor beyler! Dönü <gülüyor> dönü düşüyom dön, dön. beyler! Galiba! Galiba doğru yapıyorum! Dairelerin içinden geçiyorum! Ya lan, en azından tamam. Aa çok güzel geçiyor. Hadi. hadi hadi tam otur, tam otur, tam otur. Pens oturdum ama olsun oturdum. Oh ben tam oturdum. Selam <gülüyor> abi doğru ya. Hadi dur, ya. dur, ya, dur da kalkayım bari. Otomatik girmedi. Eyvallah kardeş. Gel geç kardeş. Bir oturmuş. Adam kardeş. Her zaman her zaman. Bizden bir kaldık demek. Muhammed takma attım. Böyle olmuştan biliyor musun? Bak böyle olsun. Bana takma attırdım. Hayır kendine gidiyor şu an ama hadi bakalım. Alkamdayım abi. Öndeki kim lan? Birinci. Oğlum öndeki kim? Lufit demiyorum. Oğlum bir takla atmış. Öndeki Lufit de. Lufit nerede yarısını biri dilini yedi. Oğlum çok girdim. Bakın ya. yavaşlama. Bakın güzel. güzel. Abi <gülüyor> ya adını nasıl bilmiyorum. Abi oturdum. Ben oturdum. Ben oturdum. Ben oturdum. Nasıl oturdun Ben oturdum. Ama yarışa oturdum saçmalamayın. Kesinlikle Aha tamam yenisi var oldu süper oldu Abi efsane harita cidden ben bu haritaya bayılıyorum Abi ağzına sıçtım bunun ertesi Hayır <gülüyor> Hayır nasıl nasıl, nasıl Nasıl girmez oraya nasıl, nasıl girmesem Tamam oldu oldu Mufit neredesin Niye arkadaşlar hepiniz niye oturuyorsunuz O da ne oraya da oturdum Oturdumdan başka bir şey bulmamız lazım Motor her köşeye oturuyor Havalar hareket yaptım diyelim atalım. oturdum demeyelim veya güzel güzel iniş yaptım diyelim ama iniş yaptım da böyle kötü yerlerde çekilebilir zaten. Ya ne sen Filip atarak otur? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi çok güzel. Oturana acı verdi <gülüyor> mi? Az <Abi. Abi>, <gülüyor> düştüm ya. Çok <gülüyor> eğlenceli. Ee ben hala oturamadım. <gülüyor> Mutlu olmana sevindim. Oo deneden gidiyalım çok güzel. Çok güzel ama orada kaymadım. Ben kaymadım. Kaymadım. Hapladı. Lafet'in arkasındayım. Ay yarış bir çeke. Ayer Lafet. Lafet <gülüyor> bir saniye bir şey. İki saniye bekle bir şey söyleyeceğim. Dur. Durdum yani. Ayıp. Dur i̇nsan dururam burak. <gülüyor> durdum ben. Lafet <gülüyor> kazandı. Ben durdum. Gangle dur. Lafet kazandı. <gülüyor> çok havalı bir yarıştı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın ve salt diye butona kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın öpücükler kocamanlar size. Tanju da videoyu tıklayarak da çok güzel bir kanala abone ol şey video gidebileceksiniz. <gülüyor> Şuraya çok güzel bir videoya gitmek için tıklayın tam şu noktaya Şuraya da abone olmak için tıklayabilirsiniz Çok güzel videolar çeken bir youtuberım de. Ya abone olursanız mutlu olurum yani Çok güzel dersem kendimi egoist olmuş olurum Oturayın çok güzel videoları var Ama bana abone olun.